Dün gece Mira buradaydı. Öyleymiş. Bak söyledi. Ama bu konuya hiç girmesek daha memnun olurum abi. Aa, ama onu konuşma, bunu konuşma. Sürekli sansür altındayız. Bak biz demokratik bir aileyiz. Her şeyi konuşuruz. Ayrıca birbirimizden bir şeyi saklamayız dedik. Saklan mı var? Hayır. Hayır.